hemen diğer konumu davet etmek istiyorum e, profesör doktor Orhan Tarcun hocam geliyor Buyurun. hocam nasılsınız? merhabalar teşekkür ederim iyiyim hocam e, bugün e, önemli konular konuşacağız özellikle az önce hocamızın da bahsettiği e, probiyotik Beslenmeden bahsedeceğiz. Ee, evet. Ama ondan önce bir e, probiyotik demişken e, Naci Bey'le bir e, ekmek sohbetimiz olacak. Az sonra ekmek tarifi de vereceğiz. Ama e, biz Çeşme Belediye Başkanımız e, çok e, sevgili e, Ekrem e, Kara Kılçık Buğday Hasat'ına katıldık. E, orada hasadın püf noktalarını öğrendik. Doğal ürünleri konuştuk. E, Çeşme'nin doğal ürünlerini konuştuk. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Başkanıma, güzeller güzeli eşine ve çetoya buradan... Sevgilerim, selamlarım. Ee, güzel görüntüler ve tam olarak e, kara kılçık ekmeği de şu an önümüzde duruyor evet. galiba değil, değil mi? Şöyle gösterelim evet. Naci Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çağ olun. Anlatalım nasıl yapılıyor? Efendim atalık tohumlar arasında yer alır. Kars kavulca var, Hı -hı. kara ekmeğimiz var ve kastamonu tamo var. Hı -hı. Bu üçü de atalık tohumlar içerisinde yer alır Hı -hı. ve genetiğiyle oynanmamış tohumlardır bunlar. Hocam da e, daha iyi bilir kendisi. Ve Anadolu ekmeğini tanıtmak istedim en başta. Anadolu yani. ekmeğini nasıl tanıyabiliriz? Çünkü biz Anadolu ekmeğinden koptuk. Yani Doğru. şöyle söyleyeyim. Endüstriyel maya sanayileşmeye gelince biz uzaklaştık. Anadolu ekmeğini şu şekilde başlayayım. Anadolu haşhaş tohumlu, zerdeçal tığlılı ekmeği, evet. çavdarlı köy ekmeği, tam tığlılı ekmeği, safran ekmeği, esmer köy ekmeği, tam buğdu ekmeği, mor pancarlı ekmek, antik köy ekmek, ve yani saymakla bitmiyor, bitmiyor aslında. Evet, bitmiyor evet çok, çok çeşitli Ve hakikaten. Bu ürünlerin hepsi He, çallanıp. Ortak özelliği nedir? Ekşi maya. Ekşi maya. Ekşi maya. Bunların hepsi ekşi yapılıyor. Ama günümüzde ekşi maya çok artık e, dillerde dolanmaya başlayınca Hı -hı. bu farklı şekilde kullanılmaya başladı. Ekşi mayayı nasıl tanıyabiliriz onu bir anlatmam gerekiyor. Çünkü burada evet. herkes yazıyor ekşi maya bulunur diyor ama ekşi maya değil. Hmm. Bizim nasıl mi? anlayacağız peki biz? Evet burada mühronun. Bu şekilde. Bunun içinde gözenek yapısı olur. Ha gözenek yapısı evet, önemli. Bu bunun burada. mürü Ve silikonizedir. Ve 8 ve 10 gün bayatlamaz. Şöyle tutalım gösterelim. Şu şekilde. 8 ve 10 gün bayatlamayacak. Bayatlamaz. Gözenekleri geniş geniş olacak. Evet. İdil ufaklı eşit gözenekleri olacak. Hı hı. Ve ülke olarak şu şekilde bir hatamız var. 1,5 bir, bir buçuk, bir buçuk saat ve 4 saat arası fermenter ekmek yapıyoruz. Bu çok yanlış. Ve bu bizi hep beraber bir kamyona bindik. Daldın, dün gidiyoruz. Yani 30 saate çıkartmamız lazım. Şu tezgah 30 saatlik fermente ile yapılan bir 30 ekmek. saat boyunca fermente evet, edilen soğuk. ekşi maya ekmekleri. Evet. Mayamız nerede burada? 216, Şu, yıllık 216 yıllık selalık. 216 yıllık. Hocam ne diyorsunuz? Müthiş değil mi? Kesinlikle. Tabii ben buna katılıyorum. Zaten ekmeğin çoğu genelde 2 veya 3 günde yapılır. Hani 30 saatten aşağı olmaması vay gerek. Tabii bu olanüstü bir şey. Teşekkür bu evet olur. yani 30'luktan bahsediyorum bir, bir de 55 yıllık kurutulmuş çadırım var. O çadırlar biraz daha zor bir e, şey, maya olduğu için onu kurutmak zorunda kaldım. Çünkü konteynerle imkansız. Evet, evet. Bu maya sizde size kimden geçti peki? Bu Selanik göçmeli bir ninemiz var. Zeynep'in Allah rahmet eylesin öldü. Ona o da var. kaynağın arasında mübadele sırasında da Selanik'ten geldi. Yani bu artık savaşta gördü bu maya. Nasıl sürdürülebiliyor peki bu mayanın çünkü ömrü? Çünkü ekmek e, bizim ilk temel, temel besin kaynağımız ekmek olduğu için ekmek önemli. Ekmek çok, davası, çok. ekmek parası, her şey ekmek demişiz. Evet. E şimdi gelirken hep mayasını yanında tutuyor. Çünkü ekmek yapacak. Evet. Yenecek doğru. başka bir şey yok. Ekmek yapmak zorunda. Evet. Bu şekilde... Ama özümüzden kopmamamız gerekiyor. Ama Anadolu ekmekleri varken iki ekmek daha var. İskandinav çavdarı ve Alman dağcı çavdarı. Bunlar da Avrupa ekmekleri şu olarak. Çavdar ekmeklerini çok severim evet. ben ya. Bak, evet. Ben giderken Tabii şey tabii tabii. Hepsiyle diye vereceğim. Çok severim. Bir de bak, şu şekilde izahatla görecek nokta. Hocam kek pasta ya. Vallahi evet. çavdar ekmeği. Yani benim en çok tercih ettiğim evet. ekmeklerden bir tanesi çavdar ekmeği. Ve yumuşak olmaz. Yani çavşta diyor. Evet, fırına evet sert ununa gidiyor çavdar ekmeği diyoruz. Çavdar ekmeği diyoruz. şey ee, diyor. Yani böyle fosfos olur bu böyle olmaz. Çaldığı olmaz. yoğundur, böyle atalıktır olmayacak. yani. Evet, böyle taş gibi olacak aynen. değil mi? sert olacak. Peki, bugün bizim için bir tarifiniz var. Evet, kastamonu siez ekmeği yapacağız. Siez ekmeği evde nasıl yapılır ki? Hocam aslında kadınlarımız e, mutfakta artık son derece bilinçlendi. Yoğurdundan lor peynirine kadar her şeyi, ekmeğimizi artık evet. evde yapıyoruz değil evet. mi? Evet, aynen. Bugün aynen. şimdi mutfağımızda i̇nşallah. E, inşallah beraber yapacağız. Geçelim mi Tabii. mutfağımıza? Tabii. Hocam siz de gelirseniz çok mutlu Tabii. oluruz. E, mutfağımızda ev yapımı ekmek tarifi vereceğiz. Bu arada Ebrucum 20 dakika sonra e, bir browniemiz vardı. Hocam öyle durabilirsiniz. Browniemiz zannedersem pişti. Evet, evet, tadına bakacağım. Öyle açık göstermek de olmaz. Bir kaşık alabilir miyim şefim oradan? Tamam veriyorum. Bir bakayım ya. ya brownie ne oldu? Bir kavanoz browni yapmıştık. <gülüyor> e, çok sıcak mı? Yok, tam yemek için. Ay şey anlamında. Şöyle bir göstereyim önce. Ay sen ne yaptın ya? Evet, şöyle. <gülüyor> Brown yapmış. Efendim siz tarife başlayayım. Ben şu tatına Tabii. bakacağım da bütün görüntüde ben olmayayım. Evde çok kolay yapabileceğimiz bir tarif olacak bu. Yani e, en başta e, siyez ekmeği e, zor kabaran bir ekmek olduğu için e, ev hanımları, evde annelerimiz bunu zorlanabilir. Şimdi ben kolay bir tarif vereceğim. Ekşirme zaten evet, ayrı bir sanat olduğu için ilk önce mayadan başlayalım. Ben 500 gram siyez unu döküyorum. Evet. 500 gram sinir zununa evet. evde kolaylaştırması açısından 25 gram da kuru maya koyacağım efendim. Evet. Orhan Hocam'la da az sonra mide ve bağırsak sağlığımıza dair evet. probiyotikler, psikobiyotikler. Doğru mu söyledim hocam? Tabii kesinlikle. Ekşi mayalı ekmek probiyotiklerden çok zengin. Zengin, evet. Tabii yememiz gereken de zaten ekşi mayalı ekmek. Öneminden az sonra bahsediyor olacağız. Ee, Orhan Hocam'a sorularınız varsa telefon numaralarımızı da hatırlatmak istiyorum. 0212 702 42 42 telefon numaramızda. ...bize ulaşıp hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Tam olarak tarifimizden sonra devam ediyor olacağız. Evet. 500 gram siye 25 gram kurumaya koyacağız. Kurumaya koymadan evde yapamayız. Çünkü bu ustalık isteyen bir şey ve siye çok zor kabaran ve zor bir ekmek. Ha. Evde çünkü ev hanımlarımız annelerimiz yapıyor. Bir ikinci denemeden sonra bıkıyorlar. Bunu kolay, en başta kolaylaştırmamız lazım. Kolay evet. yapacağız. Peki. beş kolay gram... olsun, basit olsun. Evet. Yormasın 5 gram tuz mi? koyacağız buna efendim. Şöyle bir tuz koydum. 5 gram tuz koyacağız. 300 gram su koyacağız buna. Evet. Çeşme suyu olmasa daha iyi olur. Yani güzel e, kaliteli su olması lazım. Ben ekmekte çok hassasım çünkü. Klorusuz olması daha iyi. Evet, tabii. Yani tabii. hocam aslında ekşi mayalı ekmek tüketerek veya işte ne bileyim evimizde pratik şekilde yaparak probiyotik beslenmemize katkıda da sağlayabiliyor. Söylediğim gibi normal beyaz ekmek tüketmek yerine ekmeği de bir şifa kaynağı haline getirmek bizim elimizde. Öyle tabii mi? tabii çok tüketilen bir gıda. Tabii burada zaten şimdi şefim de söylediği gibi. Burada kuru maya kullanmak önemli, Sürdürülebilirlik önemli. Yoksa her gün kendimiz hazırlamaya kalkarsak evet. zor olacak bu. Çünkü evet, üç güne olur. kadar uzayabiliyor. Peki. Karıştırdıktan sonra bunu çalalım. Evet. Usta, benim sözlerimiz asılıyor. Ne şey oldu? Evet. Bir dakika bir dinlendirmemiz gerekiyor. Daha iyi olur. Kendine, şöyle bir gösterelim. Ustam şu şekilde. Beş dakika dinlendirdikten sonra şöyle bir teflon kaba evet. alıp. 45-50 dakika yatırdıktan sonra 220 derece fırında pişiriyoruz bu kadar. Çok güzel. O zaten az sonra açılacak edilecek. Bu arada evet. ben brownie e, yani inanılmaz olmuş. Yani içi baymayan e, çok böyle ha. vıcık vıcık şekerli değil. Gerçekten nefis bir tarih olmuş, e, tarif olmuş. Seni ayrıca tebrik ediyorum. Seninle teşekkür gurur ediyorum. duyduk gerçekten en az ailen kadar. E, konumu olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ebru'ya bir alkış rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Seni oradan umurlayabiliriz. Ee, şimdi birazcık beklemesi gerekiyor dedin sonradan evet. yavaş yavaş. Evet. 45 ee, dakika sonra pişme kıvamına gelecek. Evet. 220 derecede 45-50 dakika pişirip afiyetle yiyeceğiz. Hocam 3 dakika bile sürmedi aslında Bu kadar basit. bakarsınız evet, değil, evet. Mi? Ki, şey yani değil mi? Tabii ki zor bir şey değil. Çok kolay Tabii. peygamber efendimiz bile zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyor. Biz evet. her şeyi zorlaştırıyoruz. Doğru söylüyorsun. Her şeyi zorlaştırıyoruz. Ekmek <gülüyor> mi yapacağım evde yağ diyorsun. Buyurun 3 dakikada dakika size tarifimiz dakika. geldi. Ve sağlıklı. Kurumu olmasına olmasa mı? Evet. Doğru. Peki. Ee, hocam oturalım mı birazcık? Neden ekşimaya tercih etmeliyiz? Bir konuşalım. Oradan da isterseniz probiyotik bize ne sağlıyor? Probiyotik besinlerin faydaları neler? Neden evet. probiyotiklere ihtiyacımız var? Probiyotik nedir? Prebiyotik nedir? Psikobiyotik nedir? Konuşalım. Tabii. Şimdi probiyotikler bağırsaklarımızda bulunan. ...ve bize faydalı olan, organizmaya faydalı olan bakterilerdir. Evet. Virüsler ve mantarlardır. Aslında genel adı mikroorganizma ama genelde %95'in üstünde bakteri olduğu için... ...biz genel olarak bakteri terimini kullanıyoruz. Evet. Yani sonuçta bağırsaklarımızda bizim 1,5-2 kilogram kadar bakteri var... Hı hı. ...ve bunların bir kısmı vücuda o kadar yararlı ki bunlardan kurtulmak diye bir şey yok. Aksine bunların %85'i iyi bakterilerdir... Onların biz miktarını arttırmalıyız. Ha, prebiyotiğe gelince probiyotikler faydalı bakteriler. Ama prebiyotiklerde bu faydalı bakterilerin gıdasıdır Gıdası. yani besinidir. Biz doğru beslenerekten bu iyi bakterilerin miktarını vücutta arttırabiliriz ve böylece daha sağlıklı oluruz. Hı hı. Ee, ince bağırsaklardan sindirilmeden geçiyorlar ve kolonda fermente. Oluyor probiyotik gıdalar, prebiyotik gıdalar. Evet. Başta anne sütünde olmak üzere lifli besinlerde mesela buğday, arpa, çavdar, soğan, sarımsak, kereviz, prasa, kuşkonmaz, enginar, muz, evet. elma ve bunun gibi besinlerde e, bulunuyorlar. Peki probiyotiklerin etki mekanizmaları nelerdir hocam? Şimdi... E... Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Biraz evvel ekmekten bahsettik. Dikkat ederseniz prebiyotik gıdaların arasında buğday var, arpa var, çavdar var. E, e, saydık saydık. Ekmekleri saydık yani gibi Yani biz oldu. glutenden, gluten, glutensiz beslenerekten hani siz bu tahılı ortadan kaldırdığınız zaman Hı -hı. işte o zaman bu iyi huylu bakterileri, probiyotikleri besleyememiş oluyorsunuz. Bu sefer kötü huylu bakteriler artıyor. Ne oluyor o dikkat denge dikkat bozulunca hocam? Neler oluyor? Denge, geliyor. şimdi e, o zaman dispiyoz istiyoruz. Denge bozulunca... İyi huylu bakteriler azalır, kötü huyullar artar ve bu bizde hastalık yaratır ama mekanizma şu. Şimdi iyi huylu bakterilerin özelliği şudur. Bir, bağırsaklarımıza bulunurlar. Kötü bakterileri azaltmak için özel bir madde salgılarlar. İkincisi, bağırsak duvarına kötü bakterileri yaklaştırmazlar. Uzak Doğru, tutarlar. Yani. Tabii onların bağlanmasını engellerler. Bir, üçüncüsü, kalın bağırsağın en iç tabakasının beslenmesini özel birkaç molekül sağlar ve onu da İyi bakteriler üretirler. Siz iyi bakterileri yok ederseniz antibiyotikle veya mide ilaçlarıyla o zaman tabii ki e, sorun ortaya çıkacak. Bağırsak mukozası da beslenememiş olacaktır. E, Dispiyozist de dedik. Dispiyozist Dispiyozis, evet. E, şimdi e, dispiyoziste olan şey şu. Bağırsakta e, beslenmeye bağlı olarak olabilir ama bazen genelde Türkiye'de antibiyotik kullanımla bağlı olarak bir de midede özellikle mide ilaçlarını biz çok sık kullanıyoruz ya e, hı hı. mide ilaçlarını çok fazla kullanırsanız mide asidi ortadan kalkmış oluyor zararlı birçok bakteri bağırsaklara geçiyor bağırsaklara geçince mekanizma yok bakın disbiosis olduğu zaman Patojen hücreler kötü e, mikroorganizmalar bağırsak duvarına daha çok yaklaşıyor. Şimdi gıdalar emileceği zaman en küçük e, moleküye kadar indirilir. Hücre zarından buradan girer, buradan arkaya geçer, oradan kan dolaşımına katılır. Ama eğer ki siz disbiyozise girerseniz, disbiyozis olursa bu dengeyi iyi koruyamazsanız o zaman hücreler arası mesafe açılır. Hmm. Zaten geçirgen bağırsak sendromu deriz buna. Hücreler arası mesafe açılınca büyük moleküllü gıdalar evet. direkt olarak aradan kan dolaşımına katılır. Tabii kan dolaşımına katılınca vücut bunu yabancı olarak algılar. Mesela küçük bir protein parçası ile aminosit değil de koca bir protein molekili ile karşılaşınca bunu alerjan kabul eder. Hemen astım olabilir, nefes darlığı olabilir, cildimizde kızarıklıklar ortaya hmm. çıkabilir. Bu e, disbiyozisten ve geçirgen bağırsak sendromundan dolayı. Ama başka şeyler de var. Örneğin e, tabii dışarıdan gelen bu hücreler arası e, boşluktan rahat giren bu gıdalar ve kötü bakteriler bir inflamasyona iltihaba sebep olur. Evet, evet, Eğer ki evet. bu iltihap damar duvarında olursa ateroskleroz, damar sertliği olur. Ama bu sizin eklemlerinizde tutabilir. Eğer ki eklemlerinizi tutarsa diz ağrıları veya romatizmal hastalıklar ortaya çıkar. Hmm. Tıpkı diyabet yapabilir. Hmm. Obezite yapabilir. Bu çok önemli. Ona hatta sonradan tekrar gireceğim. Ee, Karaciğer anladım. yağlanması ortaya çıkabilir. Kalp hastalığınız da olabilir. Sonuç olarak biz bağırsaktaki bakteriler arasındaki dengeyi sağlamak zorundayız. Yani gerçekten her şey orada başlıyor gibi şu anda evet, bağırsak evet. sağlığından başlıyor değil mi? Her tabii, şey. Peki tabii. acaba biz gün içerisinde ne kadar probiyotik ve probiyotiklerimizi besleyecek prebiyotik tüketiyoruz diye düşünecek olursanız eğer. Ee, mesela gün içerisinde probiyotik olarak kefir tüketiyor muyuz? Yoğurdumuzu yiyor muyuz? Lahana tuşusu, tarhana, ekşi mayalı ekmek, boza, şalgam Kimçi hatırlayacaksınız Japonların turşusu. idli. Hocam idli nedir? İdli bir Hindistan yemeğidir. İçinde mercimek vardır. Yine e, Bizde de mercimek vardı diyebiliriz tabii, aslında. Tabi tabii. E, yani. yine ve miso. Probiyotik açıdan çok zengin. Evet. Probiyotik olanlara da dilerseniz bakalım ne kadar tükettiğimizi görmek için. Muz, elma, kuşkonmaz, lahana, yer elması, enginar, sarımsak, soğan, kuru baklagiller. Tam tahıllarda ve patatesde de bolca miktarda ...prebiyotik aslında bulabiliyoruz. Peki günün sorusuyla devam edelim. Hocam bu arada bununla ilgili eklemek istediğiniz var mı? Probiyotiklerle ilgili obeste dediniz. Bir ayıracağım onu dediniz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bizim bağırsaklarımızdaki bakteriler aslında orada figüran değil. Asıl aktrisler onlar. Şimdi bakın bazı lifleri alırız biz ve bu ince bağırsağa geçer kalın bağırsağa gider. Eğer ki sizin kalın bağırsağınızda bu liflerin orta zincirli olanlarını özellikle parçalayabilen bakteriler varsa... Ondan bir güzel enerji elde ederler. Hatta aldığımız enerjinin yüzde onlu ondan elde ederler. Ve arkasından kişi az yiyorum dese kilo alır. Hani derler ya su içsen bile yarıyor. yarıyor. Aslında bağırsaktaki bakterileri bozuk kişinin orada. Ha, bağırsak bakterileri düzenlendiğinde yani belki de kilo sorunu olmayabilir Tabii, sonrasında. Tabii yani siz uygun prebiyotik alırsanız da verebilirsiniz. Bu çok önemli. Ki bakın şöyle bir deney yapılmıştır. Bu e, bizim tarafımızdan defalarca gözlenen bir şey. Şimdi... Hayvanlar üzerinde yapılan, obez hayvanlar üzerine yapılan bir deneyde obez hayvanın dışkısını veya e, gaitasını alıp içindeki bakterileri üretip zayıf farelere verildiği zaman zayıf fareler de şişmanlamıştır. Anladım. Çünkü hatta zayıf farelere daha az miktarda gıda verilmiştir ama yine o kilo almışlardır. Anladım. Onun için beslenmemize kilo vermek de istiyorsak çok dikkat etmeliyiz ve bu probiyotik e, bakterilerin iyi olanlarını beslememiz gerekiyor. Beslememiz gerekiyor. İhmal etmememiz Tabii. gerekiyor. Yani her gün mutlaka kefir. Evet kefir alacağız ama kefiri evde yapmak açıkçası biraz zordur. Ben onu özellikle vurgulamak isterim. Evet. Yoğurt ama yapılabilir. Bir de probiyotikli yoğurt var. Yoğurda iki bakteri daha katılır. Probiyotikli yoğurtlar biraz daha önceliklidir bu konuda. Evet. Bakıyorum ben de neler tüketiyorum bir arada hocam. Şimdi günün sorusuna geçelim mi? Evet. Bu çok duyduğumuz bir terim değil aslında. Hocamızdan dinleyeceğiz belki de ilk defa. Psikobiyotik. Psikobiyotik nedir? E, Psikobiyotikler yine bağırsakta bulunan bakterilerdir ama bunların özelliği Özel nörokimyasal bazı maddeler salgılarlar. Bu maddeler kana karışır, beyne gider ve beyni etkiler. İyi veya kötü yönde depresyon oluşturabilir. Var olan depresyonu ortadan kaldırabilir. Hatta bağırsaktaki bakteriler o kadar etkindir ki bu Alzheimer hastalığını ve Parkinson'da biz açıkçası bağırsak bakterileriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Hatta dispiyolisi olduğunda bağırsak duvarındaki hücrelerde özel bir madde birikiyor. Aynıları beyinde de bulunmuştur. E, yapılan birçok araştırma sindirim sistemimizde yaşanan mikroorganizma topluluğumuzun yani mikrobiyatamızın zihnimizle iletişim halinde olduğunu söylüyor. Mikrobiyotamız doğduğumuz andan itibaren beslenme şeklimiz, yaşam alanımız gibi çeşitli faktörlerle şekilleniyor. Sadece evet. bizi özel bir hale geliyor. Bu organizmalar bağışıklık sistemimizi oluşturuyor, yemeklerimizi sindiriyor, enfeksiyona karşı savaşıyor ve zihinsel fonksiyonlarımız için gerekli nörokimyasalları salgılıyor. Evet. Zihinsel aktivitemize destek olan bu mikroorganizmalara da psikobiyotik deniyor. İlk Aynen, defa görüyoruz Aynen tabii çerife. ve biz bunları artık antidepresanların yanına e, ekliyoruz ama şöyle antidepresanları verirken herhangi bir probiyotik kapsül vermiyoruz. İşin açıkçası bu psikobiyotik dediğiniz bakteriler herhangi bir karma preparatta yok. Bunları ayırarak, yani izole ederek, sayısını arttırıp şu anda deneysel olarak birçok yerde bu kullanılmakta, ee, öyle antidepresanların yanına veriyoruz. Ama ben probiyotik alıp depresyondan kurtulayım diye bir şey yok. Ama ve kullandığınız antidepresanın etkisini olumlu yönde o kadar arttırabilir ki. Ve gelecekteki tedavilerden bir tanesi şu olacak. Bizim bağırsağımızda 2000 tane bakteri var ama psikobiyotik olarak modumuzu yükselten, ...moralimizi yükselten evet ya. E, bazı bakterileri arttırmalıyız. O zaman bu 2000 bakteri arasından hangileri hmm. bunu etki ediyor? Şu anda zaten bu izolasyon çalışmasındayız ve ileride bağırsak florası veya mikrobiyatası bakterileri çok daha fazla konuşulacak. Çünkü 1,5-2 kilogram bakteri var. Genom, DNA miktarı vücudumuzdakinin yüzde 99'u bakın orada dışkı resmi görülüyor. Arada gerçek elektron mikroskopi fotoğrafı. Nedir hocam dışkının bir Dışkının arasında misiniz? bakterileri görüyorsunuz. Bu dışkının elektron mikroskopik fotoğrafı. Arada böyle evet basitle bakterileri görüyorsunuz pembe renkte Şu olan. Pembe Diğerleri renkte de olanlar. prebiotik demiştik ya biraz evvel de. Evet, i̇şte evet, o aradakiler de prebiotik oluyor. Burada da daha değişik bakteri tiplerini görüyorsunuz. Elektromikroskopik olarak dışkının görüntüsü budur ve buradaki iyi bakterilerin sayısında tabii biz arttırmalıyız. Tabii ileride bu yani bir buçuk iki kilogram bakterinin DNA'sı genomu ürettikleriyle bunun figuran olarak orada düşünülmesi mümkün değil. Onlar da bazı maddeler salgılıyor ve vücudumuzda sadece beyin değil diğer organlarla da yakın ilişkisi var. Ama bunun giderek daha çok çözüleceği ve bağırsak mikrobiyotasının daha önemli olacağını düşünüyoruz. O zaman iyi bakterilerimizi koruyacağız. Onları besleyeceğiz. Sağlıklı olabilmek için. Olabilmek için. E hocamıza sorularınız varsa bu arada telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0212 702 42 42, 42 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Peki hocam bağırsaklar o zaman aslında birazcık anladım gibi ama yine de sormak istiyorum. Daha detaylı anlatmanızı fırsat vermek için. Bağırsaklar neden o zaman ikinci beyinimiz Şimdi aslında bağırsakların kendine ait bir refleks sinir sistemi vardır. Şöyle bağırsağın içinde eğer gıdalar birikir gerginlik yaratırsa bağırsağın duvarındaki alıcılar bunu algılar ve merkeze gönderir ama beyne değil kendi merkezine gönderir. Ve merkez refleks bir hareketle o dışkıyı ilerletir hareket ettirir evet, çıkışa evet. doğru. Şimdi bu bir reflekstir ama asıl beynimizdeki nöronların yani beyin hücrelerinin üçte birini bağırsak bulundurduğu için hı hı. bağırsak bir ikinci beyin olarak adlandırılmıştır. Ama sonradan şunun farkına vardık. Bakın evet bağ, beyindeki hücrelerin üçte birini bağırsaklar bulunduruyor ama şöyle bir şey var. Bağırsaklar matematik problemi çözemez, öğrenemez, bilgi biriktiremez ama hareket ettirir. İçindekini otomatik reflekslerle ilerletir, çalkalar... Suyuna eminmesi için başka e, mekanizmaları da vardır. Ama şöyle bir şey var. Tamam dedik biz o zaman. bağırsak demek ki e, kendine ait sinir sistemi var ama çok aktif değil. Sonradan şunu fark ettik. Bağırsaklar değil de bağırsakların içindeki bakteriler çok aktif. Ay. Bunlar dehşet derecede bir şeyler salgılıyorlar sindirim. Sistemimizi güçlendiriyorlar ki daha doğuştan itibaren o zaman... Bu mikrobiyatadan dolayı ikinci beyin denilmeye başlandı. Ee, bağırsak beyin ve mikrobiyata ilişkisini aslında şu anda izleyenlerimiz de ekranda görüyorlar hocam. Evet, evet bağırsak. Beyin ve mikrobiyata ilişkisi var mikrobiyata özel maddeler salgılar kana salınır beyni iletir ama beynin de şöyle bir etkisi var beyinde iki tane kafa çifti sinir vardır yaklaşık parmak kalınlığındadır yemek borusunun önünde arkasında aşağı yener mide ve bağırsakları sinirlendirir ileti sağlar yani sonuçta ikisinin arasında çok yakın bir iletişim vardır hem evet, sinirsel evet, var. sinir lifleriyle hem de hormonal olarak vardır. Evet. E, tıbbın babası sayılan hipograta göre bütün hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hastaysa vücudun geri kısmı da hastadır. Evet. 75 yıllık yaşam süresince ortalama 30 bin ton gıda... 50 bin litrelik sıvının geçtiği düşünülen sindirim sistemi milyonlarca zehrin ve tehlikenin aslında üstesinden gelebilmektedir Tabii. aslında ne kadar güçlü. Dehşet bir şey bakın 30 bin ton siz gıda alacaksanız içinde bakteri var virüs var veya toksin var ve bu mideden aşağıya geçecek bağırsaklara ve orada detoksipi edecek veya kötü olanlar yok edilecek. Evet. Eğer ki bağırsağınız hastaysa geçirgense o zaman problem vardır. Bu bakteriler vücuda girer. Yani Hipokrat'ın dediği burada aslında doğru. doğru. Sağlıklı bağırsağınız yoksa her şey içeriye girecektir. O zaman zaten diğer hastalıklar da ortaya çıkacaktır. E bağırsak florasının görseli var. E bağırsak florasını neyin desteklediğini de öğrenelim. Bağırsak florası hangi koşullarda hocam bozulabiliyor? Görselimizde zaten... Daha sonra ekrana gelir. Evet. Bağırsak mikrobiyatısı yani florası. Evet. Şimdi eskiden flora kelimesini kullanıyorduk. Artık mikrobiyata diyoruz. Yüzde %15'i kötü ama bunların bir kısmı virüstür. Bir kısmı, evet. bir kısmı da mantardır. Ee, doğal olarak mantar aslında içimizde vardır bağırsaklarda ama son zamanlarda çok duyulan bir şey var. Midemde mantar var veya bağırsaklarımda mantar evet, üredi evet. diye. Aslında bunlar doğal olarak vardır. Tabii e, bunların genomuna da mikrobiyom denemek <gülüyor> demekteyiz biz. Bu görüntüler mi hocam? Evet bakın yani bağırsak dehşet bir organdır aslında sadece dışkı depolayan bir organ değil. Özellikle immün sistemde bağışıklık üzerinde çok etkilidir. Bizim yalnız şöyle tavsiyelerimiz var. Eğer ki sizin hani mikrobiyotanızın iyi olmasını istiyorsanız iyi besleyin diyoruz ama bir de başka faktörler var. Bir Doğum normal doğum olmalı. Çünkü normal doğumda dördüncü günden itibaren bağırsak florası oluşur. Ama sezeryan da otuzuncu gündür bu. İkincisi anne sütü çok etkindir. Anne sütüyle beslenmesi gerekir. Çünkü anne sütünün içinde prebiyotik maddeler vardır ve iyi bakterilerin beslenmesi. mide bağırsağımıza evet, yerleşmesini e, sağlar. Bu çok önemli. Parmak izi demiştik bağırsaktaki bakteriler evet. herkes de farklıdır. Bunda... Anneden alınan bakterilerde, genetik faktörlerde ve bir de en önemlisi yediklerimiz, aldığımız gıdalarda bu bakterilerin içeriğini belirler. E, parmak izi gideniz her insanın kendine has bir mikrobiyatası var. İnsan mikrobiyomunda 3.3 milyon gen var ve bunun %99'u bakteriyel kökende bilgisi. Kesinlikle yani şey, insan zaten... Ee, şöyle adlandırılıyor yani halabiyont deniyor süper mikroorganizma. Biz aslında yürüyen mikroorganizmalar topluluğu olarak adlandırıyoruz bunu. Evet. Şu anda cildimizde en az 100 gram bakteri vardır akciğerimizde de vardır. Sadece bağırsağımızda değil tabii Sadece bağırsağımızda değil. Ee, bağırsak mikrobiolojisi neden önemli diye baktığımız zaman zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını önleyerek... ...konağın savunmasındaki olumlu etkilerin yanı sıra birçok metabolik olayda da gör oluyor, görev alıyor. Üretim Mesela, yapıyor. B12 vitamini Ha Evet K vitamini K aynı vitamini, zamanda. E, fermentasyon sonucu kalori. Bu ne demek hocam? Fermentasyon şöyle. Biraz evvel bahsettiğimiz prebiyotik gıdalar ince bağırsaktan sindirilmeden kalın bağırsağa gider. Kalın bağırsakta bu bakteriler... O sindirilmeyen besinleri alır parçalar ve enerjiye çevirir ama çok fazla enerji üreten bakterileriniz varsa obeziteye bile neden olur demiştik ama sonuçta girip ağızdan girip atılacak olan gıdaları bizim sindiremediklerimizi o bakteriler yakalar parçalar ve enerji elde eder ve vücuda katkıda bulunur. Peki e, bilgi ekranı tekrar gelsin istiyorum. dispyozisi konuşalım hocam tekrar ki, az önce daha kısa geçtik dispyozis ile hastalıkların ilişkileri ya da tabii. ilişkileri olabilecek hastalıkları konuşalım istiyorum hocam dispyozis nedir Burun? Dispyozis e, bağırsaktaki bakteriler arasındaki dengenin bozulması demiştik ya. Hani nedir bu? İşin açıkçası evet. denge bozulduğu zaman çeşitlilik azalır. Örneğin şu anda 2000'e kadar e, bağırsak bakterisi çeşitliliğini biliyoruz biz artık arttığını biliyoruz. Ama siz eğer antibiyotik kullanırsanız e, 500 ana gruptan 100 tanesi kaybolur 400'e düşerse bu bir dispiyozistir. Yani bakteriyel çeşitliliğin azalması dispiyozistir. Bu sorun yaratır. Hı hı. Vücuttaki mekanizmaları bozar. Biz aynı zamanda kötü olanlar artar. Dediğim gibi kötü olanlar arttığı zaman bağırsak duvarına, çeperine yanaşıp daha sonra buradan içeriye girebilirler. Bir de e, disbiyozis olduğunda e, geçirgen bağırsak olur. bunun Ne demek hocam o? Geçirgen bağırsak eğer ki e, bu çocuklarda özellikle çocukluktan itibaren oluşan bir şeydir ama eğer ki disbiyozis varsa, iyi beslemiyorsak bakteriyel denge bozulduysa bağırsaktaki Hücrelerin arası açılır. Hücreler arası boşluk açıldığı zaman büyük partiküler bağırsaktan geç. Evet, geçirgen bağırsak sendromuna neden olur? Evet, Ve. Ve anlatacaklını zannedersem rahatsızlık. Ha, de. evet geçmişte evet. böyle bir şey evet konuşulmuştu. Ee, önemlidir. Bakın, eğer ki vücudunuz e, tanımadığı bir proteine maruz kalırsa, normalde bağırsağımızdaki şu gıdaların hepsini Küçük molekülleri ayrılır. Örneğin karbonhidratlar glikoza ayrılır. Öyle duvardan geçer. Önce hücre duvarı, hücrenin içi oradan arka tarafa geçer. Veya yağlar yağ asidine dönüşür. Proteinler amino asidine küçücük bir moleküle dönüşmeden bağırsak duvarından içeriye geçemez. Ama geçirgen bağırsak olduğu zaman olay felaket. Büyük protein molekülleri bu ekstama deriz, alerji, yüzde kızarma. Evet, evet, evet. Bunun önemli bir kısmında mikrobiyatı da bozulma vardır. Çünkü geçirgen bağırsak oluyor Tabi bir de özel bir madde var Biz bunu nasıl anlıyoruz Geçirgen bağırsak olduğunu tespit için bizim 3-5 tane yöntemimiz var Ama bir tanesi hücreler arası sıkı bağlantı noktası vardır Zon deriz biz Bu zonda zonulin denen bir protein var Eğer ki biz Böyle bir şeyden şüpheleniyorsak zonilin ölçümü yapıyoruz. Yükselmişse o zaman geçirgen bağırsak olma ihtimali var diyoruz. Ama aynı zamanda diğer bakteriyel testleri de buna ekliyoruz. Ekliyorsunuz o şekilde teşhis Ve ondan teşhis sonra da ona yönelik tedaviler Tedavi yapılıyor tabii ki. Ee, Ekrem Bey edersem telefon attığımızda şu anda. Günaydın hoş geldiniz yanımıza. Merhaba iyi çalışmalar. Teşekkür ee, ediyoruz. Başarılı bir çalanı. Sağ olun ee, buyurun. Orhan Hocam da ayrıca teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Ee, buyurun. Duyuyor musunuz? Evet evet dinliyoruz evet. <gülüyor> size. evet. Evet hocam e, size şunu söyleyeyim. E, ben mideyle ilgili büyük problemler yaşadım. Yine yine şöyle diyeyim. E, halen devam ettiğim ilaçlarım var. E, ama ben sonucu varamadım. Rahatsızlığımı belirteyim size özellikle. Evet. E, Yük almada nefesten ziyade bir gecede üç defa şey gitmem oldu benim. E, hastanaya gitmem oldu. özelde veya normalde devlette. Neydi Maalesef acaba biz... buradaki ana şikayetiniz neydi? Şimdi hocam... E, yani Ağrı mı? Endesi... ağza acı, ekşi geldi mi? Ağrıdan ziyade Gıdaların hocam, çok acı Evet işte çok acı çekmedim. Ben Ege'liyim. Sonuçta Ege yemeklerine e, Milas'lıyım. Evet. İstanbul'dayım şu anda. E, şimdi hocam şöyle bir şey. O tıkantı bende böyle nefes almadan ziyade yukunç alırken e, tamamen nefesim tıkanıyor halde. Hiç alamaz halde. Maalesef yemekte ve suyu yırdarken dahi, suyu yudumlarken dahi boğazım tıkanıyor oldu aynı şekilde. Tıkanır mı oluyor diyorsunuz? ben Yutkunma güçlü oluyor yutkuma burada. Ve reflü denmiş. Evet, burada, anladığım kadarıyla. Evet yani. Ama burada pardon. E ben size açıklayayım şunu. Şimdi evet. reflü demek midenin içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Refluxtan gelir, geri akım. Normalde yemek borusundan mideye girmeli gıdalar ama sizde evet. geriye geliyor. Şimdi geri geldiği zaman Yemek borusuna asit girdiği zaman yemek borusu aside karşı dirençli değildir. Ve bu sefer yemek borusunun alt ucunda yanıklar olur. Ve yemek borusunun çok koordine hareketleri vardır. Yukarıdan aşağıya saniyede 2 cm hızlı gıdaları ilerletir. Ama sizde yemek borusunun alt ucuna asit değdiği zaman... O zaman orayı yakacaktır ve o düzenli kasılmalar ortadan kalkacak. Sizin yuttuğunuz gıdalar da burada takılacaktır. Kurşun boru gibidir. Hareketler Anladım. düzensizleşir. Bir yukarıdan bir aşağıdan olunca gıdalar ilerleyemez. Evet reflide olan yutma güçlüğü buna bağlıdır. Ama sadece bu olmayabilir. Aşırı evet. stresli, dikkatli, çok itinalı, bazı kafasına bazı şeyleri takan kişilerde başka durumlar ortaya çıkar. Vücutta hmm. hareketli olur. Yemek borusunun hareketleri bile bozulur. Aşırı strese girdiniz, göğüste ağrı evet, bile hocam. olabilir. Evet. Ve o zaman bunun başka yöntemlerle araştırılması lazım. Şimdi İyi hocam, bir endoskopi yapılmalı. Ama yemek evet, borusunun yaptırdım. hareketleri de ölçülmek zorundadır bunda. Gerçek yaptırdım hocam onu. Onu yaptırdım. Şunu, pardon, şunu diyeceğim size. Yani, anla, e, an, şey amaçlı söylüyorum başından önce askerden önce şeye gittim zaten e, ülserim vardı kesinlikle ben endoskopiye gittim yine özel bir yerde ama e, orada çıkanlar da benim eksiğim şu bana liste verildi ben maalesef kötü olmasına rağmen tabi asla e, yanlış bir şey sigarayı bırakamadım maalesef yalnız olmamdan burada. O ayrı bir şey tabii. Şimdi bakın sigara direkt yemek borusunun alt ucunu gevşetir, midenin içeriği yukarıya çıkar. Yani birinci yapmanız gereken şey sizin şu Ondan anda korktum. sigarayı evet. bırakmak. Ha stres evet. diyorsunuz. Yani stresten bırakamıyorum der genelde hastalarımız ama olay öyle değil. Maalesef. Doktorunuza başvurun. Bununla ilgili size gerekli destekleri sağlayacaktır. Biz de bize gelen arkadaşlara mutlaka bu yönde gerekli psikolojik destek sağlıyoruz. Ondan sonra sigarayı aradan çıkartıyoruz. Ama sizin burada reflü diyetine uymanız lazım. Eğer ki bu diyete uymazsanız, örneğin aşırı yağlı yiyecekler bol kapıyı alırsanız, alkol alırsanız, yemek borusunun altını gevşeten ne varsa o zaman sizin için zararlı. sıkıntı olacaktır bu. Ve lütfen reflü diyetine çok iyi uyalım. Ve en yakınıza bulan yine gastroenteroloji uzmanına başvurun. Sizinle ilgili gerekirse yemek borusunun asit ölçümlerini yapıp ona göre karar verecektir. Çok geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun. Bir telefonumuz daha var zannedersem. Nergis Hanım galiba değil mi? Az sonra alacağım. Nergis hanım birazcık bekleteceğim. E, reflü dedi. Reflü tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi stres mi dediniz hocam? Şimdi stres uykusuzluk yapar. Uykusuzlukta da maalesef reflüde de artış olur. Ha, bu aslında bu, bu yönden mi tetikliyor? Peki en Tabii. çok görülen bu e, mide rahatsızlıklarının arasında reflü'nün dışında neler vardı hocam? mide ülseri var 12 parmak bağırsağı ülseri var ama son zamanlarda bunları daha az görüyoruz çünkü şu anda toplumda mide koruyucu olarak adlandırılan hmm. mide ilaçları o kadar yaygın kullanılıyor ki bu durumda kişilerde biz ülser görmüyoruz ülser görmüyoruz ama işte böyle bakteriyel dengede bozukluklar görüyoruz ülser yani bizim artık eskiden her gün gördüğümüz bir hastalık evet. şimdi ayda bir veya işte ne diyeyim iki ayda bir gördüğümüz bir hastalık olmaya başladı hmm. evet Tabii biz dispepsi diyoruz. Psikojenik dispepsi çok artmaya başladı son zamanlarda. Özellikle korona döneminde. Çünkü insanlar birçok şeyi içine atmaya devam ettiler. İçine attılar, biriktirdiler. Kişiliği güçlü olanlar da bunları bastırmasını bildi. ve evet. e, Bu sefer içeride dönüp dolaşan şeyler ya mideye ya da başka bir yere vuruyor. Şiddetli e, ağırlar ortaya çıkıyor. Psikolojik olarak hazımsızlık, dispepsi dediğimiz bu durum önemli. Bir de huzursuz bağırsak ortaya çıkar. Sık görülen, bizim kapıdan giren... Poliklinik kapısından giren, gastroenteroloji poliklinik kapısından giren hastaların %40'ında aslında psikojenik bozukluk ıı, bozukluğun altta yattığı bir hastalık grubu var. Psikolojik hazımsızlık, psikolojik yutma güçlüğü ve huzursuz, huzursuz bağırsak, bağırsak sendromu ki bu %40 çok büyük bir oran. Ama şöyle bir şey var. Siz psikojenik demeden evvel bütün incelemeleri yapmalısınız. Biz her türlü incelemeyi yapmamıza rağmen tamam huzursuz bağırsak sendromu var size dediğimiz halde her yıl %12 oranında alttan organik bir hastalık çıkabilmektedir. Aa, Onun için çok iyi irdeli, ondan gerekir. sonra psikojenik demek gerekir. Peki hocam bir telefonumuz daha var zannediyorum. Ee, günaydın Nermin Hanım hoş geldiniz yanımıza. Günaydın hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi sormalı. Teşekkür ediyoruz. Buyurun dinliyoruz sorunuzu. Hocama da teşekkür ediyorum bizi aydınlattığı için da başarılarınızın devamını diliyorum. Sizi sürekli takip ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederiz. Kaçırdığım zaman tekrar geriye sarıp izliyorum sizleri. Çok mutlu olduk. Çok sağ evet. olun. Çok teşekkür ederiz. Ben Hocam ben şöyle bir şey soracağım. Benim ailemde e, kanser olayı çok sık yaşadık. 3 ay içerisinde annemle ablamı 3 ay aralıklarla kaybettim. Başınız sağ olsun. Hangi tip kanserde acaba? Annem pankreastı, ablam karın boşluğu dediler ama başını sonuç çıkmadan vefat et. Ee, anladım, ee, anladım. Son evre olmuş. Sizi üzmekte istemem. Sadece burada şunu evet. söyleyeceğim. Ee, eğer ki annede birinci derecede akraba da böyle bir pankreas kanseri varsa, diğer birinci sizin birinci derece akrabalarınızın taraması gerekiyor. Şeker değildir. hastasıydı ayrıca annem. Ben de şeker hastasıyım. İki oğlum da şeker hastası. Sizin bu konuda taranmanız gerekecektir. Pankreas kanseri yönden yakın takibiniz gerekecektir ki bu da polikliniklerimize iyi bir şekilde yapılabiliyor. Hatta pankreasa yönelik çok ince cihazlar var artık. 3-4 mm'lik, 5 mm'lik kanserler bile büyümeden ortaya konabiliyor. Hele böyle sizin ailenizde olduğu gibi birbirinci derece yakınızda pankreas kanseri var ise mutlaka takibinizi yaptırın. Ee, ve e, bunun sonucunda kazanımlarımız tarama sonucunda gerçekten çok iyidir. İkinci kanser nedir acaba? Birisi pankreas kanseriydi. Yine sindirim yani, sistemi kanseri. Ablam karaciğer büyümesi dendi ama ölüm sebebi karın boşluğundaymış, son evreymiş. Bir anda belirti veriyormuş. Teşhis konulmadan. Onu da kaybettik. Kadın ee, boşluğunun iç zarının kanseri olabilir, mide kanseri olabilir veya e, kolon kanseri olabilir, bağırsak kanseri evet, ama ne olursa evet ama, olsun. E, evet ablanızda da var. iki tane birinci olandan, derece yakınızda. E, 2015 Eylül'de ablamı kaybettim. 2017 Mart'ta erkek kardeşim 50 yaşındaydı. O da aynı karın boşluğu denmişti. Şimdi yani bazen bütün mide bağırsak kanserleri oh. veya pankreas kanserleri karın boşluğuna yayıldıktan sonra tanı konulabilir. Bu durumda çok fazla tipinin ayırt edilmesi için uğraşılmaz. Belki de daha başka bir odaktan kaynaklanmıştır. Fakat sizde şu anda ailede 3 bireyde sindirim sistemi ile ilgili kanserler var. Ve bu durumda bütün birinci ve ikinci derece akrabaların taranması gerekir. Evet. Şimdi e, ben, ben, ben Nermin, ben, ben Nermin ben. ablacığım. Efendim e sizin aslında kendinizle ilgili başka bir şikayetiniz vardı değil mi Şiş, evet, şişkinlikle de şişkinlik ilgili ha, onu bir evet. anlatır mısınız hocama Aynen ablamdayız gibi demesem de yani o son zamanlarda nefes alamıyordu yürüyemiyordu kalp zannettiler araştırma sonucunda karaciğer büyümesini öğrendiler ama şu anda ablamın 47 yaşındaki oğlunda da midesinde iki buçuk milimlik kanser teşhisi kondu. Hafsa'yam egat dedi doktor. 2. derece akraba da bir kanser daha var. Evet. Ee, bu tabii kişinin birinci ve ikinci derece akrabaların özellikle taranması lazım. 47 yaş çok erken bir yaş. Evet. Sigara içimi var mıydı acaba? Ee, yine risk faktörleri var mıydı ee, bu 47 yani, yaşında? Anne'mde, ablamda yoktu ama kardeşim. İçiyordu galiba. Şimdi yeğenim de içip içmedi onu tam bilmiyorum. İçmiyorum, Bende içmiyorum. de sürekli şişkinlik var. Evet. Ee, Şeker ilacı alıyorum ama düzensiz beslenme var bende. Ben şu anda. Amin ablacım bak bizi o kadar seyrediyorsun, beni o kadar seviyorsun. Evet. Nasıl olur düzensiz beslenme? Bu kadar ailenden üzüntüler sen... yaşamışsın. Azıcık dikkat etsen kendine. Evet ben zaten e, kahvaltı aslında az önce topladım. Sizi zaten kahvaltı yapıyordun. Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Endişe etmeyin. Tek bir şişkinlik kanserin belirtisi değildir ama bir kanser ileri evre bir kanser her türlü şikayeti... ...ortaya çıkartabilir, şişkinlik olabilir, gaz olabilir, dışkılama bozukluğu olabilir. Hı hı. Ee, olur da olur ama burada siz tabii ki bunların görülme sıklığı, bu kanserlerin görülme sıklığı... ...bu şişkinliği olanlarda kanser görülme sıklığı yaklaşık binde 3 veya 4 civarındadır. O kadar fazla değil hemen endişe etmeyin. Burada sizin yapmanız gereken şey... Hani oturduğumuz yerde endişelenmek değil kesinlikle. Bakın bunu yapmayın. İlk yapacağınız şey aile hekimleri var. Onlara başvurun. Onlar sizi gastroenteroloji uzmanlarına gönderecektir zaten. Aile taramalarınızın yapılması lazım. Çok üzücü bir durum. Üç bireyde hatta dört bireyde böyle bir kanserin ortaya çıkması çok, bu grup kanserlerin. E, tabii ki çok üzücü. Yani başınız sağ olsun bunlar çok sıkıntılı durumlar. Ama siz bu durumda e, korkmayın. Araştırılmaktan korkmayın. Türkiye'deki araştırma imkanları olabilenin en üst düzeyinde. Avrupa'da, Amerika'da veya Japonya'da olanlar burada kesinlikle var. Ve lütfen en yakınızdaki gastroenteroloji uzmanına başvurun. Ve bundan ben... dolayı başınıza bir şey geleceğinden korkmayın. Eğer ki siz taramalarınızı yaptırırsanız düzgün bir şekilde ben size şöyle şunu söyleyeyim. Başınıza bunlardan dolayı bir şey gelmez. Gerekli incelemeler yapılırsa... İnşallah. Bu sizin ömrünüzü kısaltmaz. Bir de güzel beslensin, sağlıklı beslensin. O zaten kesinlikle o konuştuğumuz bir şey tabii ki. Nermin lazım? Evet, sağlıklı annesine gidiyorum, özel gidemiyorum. Eşimden kalan maaş zaten benim iki maaşım bir kiram. Bununla dikkatli beslenemiyorum. Her şey meyve sebze yiyemiyoruz. E, bu yüzden de beslenme yanlış beslenmem de. Düzensiz oluyor. Bir de midemde reflü vardı. Tedavi gördüm. Şu an dikkat ediyorum yemelerime. Ee, mide koruyucu doktorlar yazıyor ama ben kullanmıyorum onu. Niye? Sabah akşam. Yani fazla iyi olmadığını düşündüğüm için kullanmıyorum. Ama doktorun önerdiyse bence kullanmalısın Nermin ablacığım ya. Şimdi bakın e, şu anda e, yani devletteki hani bunun için ekstra bir ücretlendirmeye gerek yok. Devletteki bütün merkezlerde çok iyi endoskopik incelemeler yapılıyor ve çok fazla uzağa da gün verilmiyor zaten. Siz gerekli taramalarınızı yaptırın. Bu ilaçları kullanıp kullanmamanıza doktorunuz karar versin size. Evet, ve evet. bu konuda destek alın ve bu konuda gerçekten çok iyi değerli arkadaşlarımız da var devlet hastanelerinde size yardımcı olacaklardır. Ve hiçbir endişeniz kalmayacaktır bundan emin olun. Çünkü zaten şu anda devletin de aldığı bir karar var. 45 yaşından sonra kolonoskopik taramalar yapılmalıdır ülkemiz için. Eskiden 50 idi bu sonra 45'e düşürüldü hatta daha da aşağıya ineceğini düşünüyoruz zaten. Sizin taramalarınız yapacaklardır. Ailede mide kanseri de var mideye de bakılacaktır kalın bağırsağı da. Karın tomografisi veya MR'ı çekilecektir her yönden inceleneceksiniz ve bunun için ekstra bir ücret ödemeden de bunlar zaten yapılacak. Ha. Ama sizin yapmanız gereken e, tabi sebze bakın beslenmede burada paranın çok önemi yoktur. Eğer tabii. ki siz batı tipi beslenirseniz her gün et yerseniz, sosis yerseniz, işlenmiş gıda, gıda yerseniz evet. işte bu, bu insanı kanser yapar. Özellikle pankreas kanserine e, yol açanlardan teki sigaradır, alkoldür bir de aşırı et yemesidir. Şimdi sebze ağırlıklı beslenmek de çok güç bir şey değildir. Çünkü Türk halkının bir alışkanlığı vardır Allah'tan. Çünkü biz tencere yemeği yaparız. Yani hep evet, dışarıda evet. yemeyiz. Evde yemekleri, Akdeniz tipi, Akdeniz ülkesiyiz zaten ve Akdeniz tipi evet. beslenmeyi çok kolay uygulayabiliyoruz. Çünkü her yerde sebze üretimi yapılıyor ve siz de kolayca ev yemeği yapabilirsiniz. Bunun için dediğim gibi gerçekten... Ee, sebze illa meyvada değil, meyvada çok fazla fruktoz var diye birazcık kısıtlama getiriyoruz ama lütfen ıspanak, pırasa, lahana, enginar, mercimek, bezelye bunları alın ve tencere yemeği yapın. Sen güzel Ama eti, eti ama azalt. Tabii şey, eti sen çok güzel yaparsın yemeği. Ama eti, arada, eti azaltmak gerekiyor. Bu benim sigaranın ve alkolün sağlığa zararlı olduğunu bir kez daha altına çizmem gerekiyor. Nermin ablacığım. Sigara, alkolüm yok benim. Hiç hazır daha tüketmiyorum. Pencere yemekleri zaten yapıyorum. E tamam. Olsa bile evde mayalıyorum ama yoğurt yiyemiyorum. Ayran ve yoğurt bende çok şişkinlik yapıyor. Olsun. Ee, Normal olsun. Türk milka halkında milka milka halkında 30 yapıyorum. da var yaklaşık milka olarak etmiş. o. Sen kendine iyi bak olur mu? Çok ve ihmal etme ediyorum. hocamızın da söylediği çok gibi. Ellerinden var. öpüyorum. Çok çok, çok sevgiler. Çok ediyorum. Geçmiş İlk olsun. Geçmiş olsun. İyi günler diliyorum. Çok, çok teşekkür günler. ediyoruz. Ee, hocam kısa bir ara verelim. Aradan Tabii sonra ki. Çağla ile yeni bir gün devam edecek efendim. Buyurun. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken Bursa'dan bizler için gelen ekmek şefimiz Naci Bey ve Özge Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Özge Hanım son dakikada dahil oldunuz efendim. <gülüyor> Güzelliğiniz teşekkür güzel esirgediniz. Ekmeğimiz hazır mıydı? Evet. Olmuştu. Evet. Ne ekmeğimizde Customon'un Siyaz ekmeği efendim. Customon'un Siyaz ekmeğini yaptım bugün bizler için. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Profesör Doktor Orhan Tarçın hocam verdiği kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ben bir yayın oldu ederim. hocam. E, yayınımızı üzücü bir haberle kapatıyoruz maalesef. Sağlık sorunları nedeniyle geçen Haziran ayında anjiyo yapılan e, usta oyuncu, e, usta tiyatro sanatçısı gerçekten çok büyük bir ustaydı Ferhan Şensoy. E, maalesef 70 yaşında Hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet sevenlerine sabır diliyoruz. Yayınımızı kapatıyoruz efendim. Bir yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.